Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım 8. haftamızdayız. TYT kampımızın ve sembolik mantık konusunun konu testini çözeceğiz. Bu videomuzda hazırsanız gelin ilk sorumuzla videoya başlayalım. Evet, öncelikle sevgili arkadaşlarım bize ilk sorumuzda demiş ki bu önermeler ve doğruluk değerlerine göre yani P doğruymuş, Q sıfırmış, yanlışmış. R'nin değili 1 ise sevgili arkadaşlarım tabii ki R ne olacaktır? R sıfır olacaktır. Q'nun değili belki ihtiyacımız olur ki bakalım olabilir yazalım. Q'nun değili 1 ve P'nin değili de sevgili arkadaşlarım sıfır olacak. P ve Q ancak ancak R önermesine denk olan önerme aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle P neydi arkadaşlarım? 1 ve Q neydi? 0. 1 ve 0 ne yapacaktır? 0 ancak ve ancak R neydi arkadaşlarım? R 0'dı. 0 sıfır ancak ve ancak 0 neye denktir? Tabii ki 1'e. Ancak ve ancak bağlacında. ikisi de aynıysa sonuç 1 oluyordu. Pekala. Aşağıdakilerden hangisi 1'dir diye sorulmuş. Şimdi tek tek bakalım. A şıkkına bakıyoruz. P'nin değeri 0'dı. 0, sıfır, V dediğine göre tamamı 0'dır buranın. 0 ve Q'da yine V bağlacı var. Yanında 0 varsa sonuç 0'dır. Dolayısıyla Adana seçeneğini eledik. Çünkü bize 1 lazım. P veya Q Bir kere P bir olduğu için yanında da veya varsa şu kısım birdir Bir ise R neydi arkadaşlar sıfır Bir ise sıfır 100 kuralı, yüz kuralı adını koymuştuk biliyorsunuz Dolayısıyla sıfırdır bu da gitti P birdi ya da Q neydi arkadaşlar sıfırdı Bir ya da sıfır nedir birdir ancak ve ancak R neydi arkadaşlar sıfırdı Bir ancak ve ancak sıfır sıfırdır Ancak ve ancak da ikisi birbirinden farklı ise sonuç sıfırdı ve Denizli'ye bakıyorum. Q arkadaşlar sıfırdı. Sıfır ise diyorsak yani ise bağlacında birinci bileşen sıfır sonuç ne olur? Burası ne olursa olsun cevap hep ne oluyordu? Bir oluyordu. Dolayısıyla cevabımız Denizli'ymiş. Edirne'ye de bakalım. R'nin değil 1 ve P 1 ise Q sıfırdı. Bir ise sıfır sıfır. 1 ve sıfır da neye eşittir? Neye denktir? Sıfıra dolayısıyla Edirne'de gitti. Demek ki cevabımız Denizli'ymiş dedik. Geçtik 2'ye. 1 veya p nedir? Birdir ve p veya p nedir? P'dir. Bir ve p p'ye bağlıdır. Zaten p'ye bağlı demiş. Birinci öncülümüz doğru. Doğru olanı soruyoruz. Bir ve q neye denktir? Q'ya veya q ya da Q'nun değil. Bunlar birbirinden farklı. Biri birse öteki sıfır. Ya da bağlacında birbirinden farklı değerler varsa burası 1'dir. ve bir veya q'da kesinlikle ama kesinlikle 1'dir. Yani Q değildir. Cevap 1 olacaktı. Dolayısıyla bu gitti. iki olanları elleyebilirsiniz artık. 0 veya P. Biliyorsunuz ki P'ye bağlıdır. Ve arkadaşlarım burada ne var? P'nin değil. P'nin değil. İse 1 ve P'de P de P'ye bağlıdır. Denktir P demiş acaba doğru mu? Şimdi bakın. P'nin değili 1 ise P 0'dır ve 1 ise 0 0'a denktir. Burası sıfırsa şurası 1'dir. 0 ise bir de 1'dir. Bakın arkadaşlar. P neyse 0 ise cevap 0 1 ise cevap 1 o zaman neye bağlıdır P'ye bağlıdır bu da öyle söylemiş zaten Dolayısıyla 3. öncülümüz doğru Cevabımız 1 ve 3 olacaktı diyebiliriz Geçtim 3'e P ve P'nin değili nedir Arkadaşlarım bir tanesi mutlaka 0 Ve 0 olanda V bağlıcılığında 0 oluyordu 0 ya da R ise R'nin değili Az önce yapmıştık R ise R'nin değili sevgili arkadaşlarım Bu 1 ise 0 0 oluyordu 0 ise 1 ne oluyordu? 1 oluyordu. Bakın gençler şuradaki neyse cevabı oluyor. O zaman cevabımız ne olacakmış? R'nin değili olacakmış. Şurası da nedir? R'nin değili. Şimdi bizim elimizde 0 ya da R'nin değili var. Denktir diyorum. Eğer ki 0 ya da R'nin değili 1 ise cevap 1, R'nin değili 0'sa cevap 0. Dolayısıyla arkadaşlarım R'nin değili neyse cevabı olduğu için cevap R'nin değilidir diyeceğiz ve Edirne'yi işaretleyeceğiz. Evet geçtim dörde. İsmail Hoca yazılıları okuduktan sonra düşük notlara kızıp sınıfa demiş ki Bir öğrenci ödevlerini yapıyor ve derslere katılıyorsa başarılı bir öğrenci diyordum. Başarılı bir öğrencidir diyordum ama bunun doğru olmadığını gördüm. Öğrencinin içinde inançta olmalı demiş. Buna göre İsmail Hoca'nın kızdığı öğrenci profili aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlarım bakın. Bir öğrenci ödevlerini yapıyor. Ödev... Ödev yapıyor. Aradaki bağlaç ne? Ve. Derslere katılıyor. Derslere katılıyor. Pekala. Arada ne var? İse. SSA var. İse. Başarılı bir öğrencidir. Başarılıdır. Diyelim buraya. Tamam. Şimdi bunun ne olduğunu görmüş İsmail önce. Doğru olmadığını görmüş. Doğru olmayan şey nedir? Yanlıştır. Şimdi burada ise bağlacı var ise bağlacının sonucu yanlışsa şurası 0'dır şurası 1'dir arkadaşlar. Şimdi v bağlacının sonucu 1 ise bu da 1'dir bu da 1'dir. Demek ki bu öğrenci profili nasıl bir profilmiş? Ödevlerini yapan derslere katılan ama başarısız bir öğrenciymiş. Dolayısıyla ödev yapan derslere katılan ve başarısız bizim cevabımız olacaktı. Doğru cevap C'ydi güzel bir soruydu. 2021 YKS 2021 mi? 2022 Milli Savunma Üniversitesi sınavında buna benzer bir soru çıkmıştı. Aklınıza bulunur Dördüncü soru gibi. Tasarruf edersen karlı çıkarsın önermesinin karşı tersi soruluyor. Şimdi tasarruf eder kısmına P, karlı çıkar kısmına Q dersem aradaki SSA'yı da ise bağlıcıya nitelendiririz. Bunun karşı tersi nedir? Q değil ise P değildir. O halde Q'nun değiline karlı çıkmazsan, karlı çıkmaz isen, tasarruf ederin tersine tasarruf etmezsin karlı çıkmaz isen tasarruf etmezsin bakın c seçeneğinde mevcut dolayısıyla cevabımız buydu diyeceğiz arkadaşlarım 6. soru p önermesi x0'dır demiş q önermesi y0'dan farklı x, e, r önermesi x artı y0'dır s önermesi de x kere y0'dır demiş p Q, r s önermelerine göre hangisi doğrudur diye soruluyor şimdi bakalım p önermesinde demiş ki x a aşıkkına bakıyoruz x eşittir 0 ise x artı y eşittir 0. Şimdi x'in 0 olması demek x ile y'nin toplamının 0 olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Neden? Çünkü burada eğer x 0 ise y 1 ise alın size 0 artı 1'den 0 gelmez. Dolayısıyla bu önerme doğru değildir. C ise p. c neydi? x çarpı y eşittir 0 ise x eşittir demiş. Şimdi x çarpı y 0 ise x 0 olmak zorunda mı? y de 0 olabilir. Yani x 1 iken X1, Y'yi 0 seçersin ve böylelikle X kere Y yine 0 olur. Yani bunun e, olma şartı X eşittir 0 değildir. Dolayısıyla Bursa seçeneği de gitti. Ceyhan'a bakıyorum. P ya da Q. Şimdi yazıyoruz. P neydi? X eşittir 0 ya da. Y 0'dan farklı ise, ise S. S neydi? X çarpı Y 0. Şimdi arkadaşlarım ya da demiş ya. X eşittir sıfırsa X çarpı Y 0'dır. Ya da y sıfırdan farklıysa x çarpı y sıfırdır. Bakın ya da dediği için ikisi birlikte gerçekleşmeyecek. Y sıfırdan farklıysa x çarpı y sıfırdır demiş bize. Y sıfırdan farklıyken x de sıfırdan farklı olabilir ve x sıfırdan farklıysa x çarpıya y ikisi beraber gerçekleşirse, bakın şu iki şarttan bahsediyorum. Y sıfırdan farklı ve x de sıfırdan farklıysa x çarpı y nasıl sıfır olsun? Dolayısıyla C seçeneği de gitti. Burada ya da dediği için şu ikisi beraber gerçekleşmiyor. Ya da demiş çünkü. Mesela şöyle düşünün. Ben size desem ki markete git süt ya da ekmek al desem hangisini istemiş olurum? Ya sütü istiyorumdur ya ekmeği. İkisini birlikte alırsan olmaz. Ya da dediği için biz şunu şurada ek olarak düşünebiliriz. Yani ikisinin sıfırdan farklı olduğu durumu düşünebiliriz. Q ve S. Şimdi Q neydi arkadaşlarım? Y sıfırdan farklı. Ve S neydi? X çarpı Y eşittir. Sıfır ise P'nin değeri demiş yani x sıfırdan farklıdır demiş. Bakın arkadaşlar y sıfırdan farklı tamam ve bunun yanında x kere y sıfırdır. Y sıfırdan farklıysa bizim aklımıza hemen ne gelir x'in sıfır olduğu durum gelir ki bu sıfır gelsin. Ve sevgili arkadaşlar ise demiş x sıfırdan farklıdır. Hayır x'in sıfır olması gerekiyordu ki doğru olsun. Dolayısıyla denizde gittiğine göre cevap edilmemiş ki zaten bunu az önce söylemiştik bakın. Q ve S yani y sıfırdan farklı ve x çarpı y sıfırsa tabii ki kesinlikle x sıfırdır arkadaşlar. Yani P'dir diyeceğiz. Cevabımız da Edirne seçeneği olacaktı. Bir diğer sayfamız 161. sayfamıza geçiyoruz. 7. sorumuz. Şampiyonlar Ligi A grubunda K, L, M ve N takımlarıyla ilgili... 4 tane önerme verilmiş. Bu önermenin doğruluk değeri yanlış ise K, M, L, N takımlarının gruptaki doğru sıralaması hangisidir diye sorur Bakın arkadaşlar bu önerme yanlışsa şurası 0'dır, burası 1'dir ki 1 ise 0, 0 gelsin. Ve şu yanlışsa bu da 1'dir, bu da 1'dir. Şu eğer doğruysa, bu pardon yanlışsa 0, 0'dır. Doğruysa 1, 1'dir. Demek ki P önermesi doğru, S önermesi doğru. Q önermesi ve R önermesi yanlışmış arkadaşlar. Şimdi gelin soruya odaklanalım. Ne takımın sonucu değildir demiş bu doğru. Ne takımının sonucu, ol, sonucu değildir cümlesi doğruysa demek ki ne takımının sonucu olduğu şıkları ben eleyebilirim. Yani mesela Adana gitti. Şurada doğruymuş. M takımın lider değilmiş. Tamam kesinlikle doğru bir cümleden bahsediyoruz. M takımın lider değilse M takımının lider olduğu durumu da eleyebiliriz. Devam edelim. K takımı sonucudur demiş. K takımı sonucudur ifadesi yanlışsa kesinlikle sonucu değildir. Dolayısıyla şunu da eleyebiliriz. M takımı N takımının gerisindedir. Yanlış bir cümle ise demek ki kesinlikle ilerisinde arkadaşlar. Bakın M N'nin gerisinde yanlışsa demek ki bu da yanlış. O halde cevabımız denizdir diyeceğiz. Geçtim 8'e. A, B, C, D ve E sayıları hakkında 3 önerme verilmiş. Ve şu önerme yanlışmış bakın P ise Q'nun değili ise R'nin değili yanlışmış. İse bağlacının sonucu yanlışsa burası sıfırdır burası birdir. R'nin değili sıfırsa R kesinlikle birdir. P ise Q'nun değili bir P ise Q sıfırdır. Yani bu birdir bu sıfırdır. Bu bir bu sıfır dedik. A sayısı kesinlikle 23'müş bakın doğru. Bunu yazdım. Şimdi Q önermesi diyor ki B A'dan büyük bakın B adam büyük veya C'den küçüktür demiş B C'den küçüktür. Bu önerme neymiş? Yanlışmış. Denktir yanlış dedim. Şimdi veya bağlacının sonucu yanlışsa demek ki bu da yanlış bu da yanlış. B büyük büyüktür ifadesi yanlışsa B A'dan kesinlikle küçük veya eşittir. BC'den küçüktür ifadesi yanlışsa BC'den kesinlikle ama kesinlikle büyüktür veya eşittir. Yani C küçük veya eşit B küçük veya eşit A diyebiliriz arkadaşlarım bu durumda. Şimdi A kaçtı? 23'tü. Onu da unutmayalım. Bunu da buraya yaz. Not ettik. E tüm sayılardan büyüktür demiş. Doğru ama en son yazalım. Şimdi gençler, ABCD doğal sayıları diye bak doğal sayıları. Yanlış olduğu bilindiğine göre bu 5 sayının toplamaya en az kaçtır? O zaman D hakkında bir bilgi ver, verilmemişse ki bu buna benzer bir soruyu konu anlatımında da çözdük. D kesinlikle sıfırdır. Şimdi bize toplama en az kaçtır diye sorulmuştu ya. C, B'den, D'den küçük olabiliyorsa ve bunlar hakkında birbirinden farklıdır gibi bilgiler de verilmediğine göre ben B'yi de C'yi de sıfır seçerim. Böylelikle toplamları az çıksın. E sayısı buradaki bütün sayılardan büyükse mecburen 24 seçmeyiz onu da. A, B, C, D, E'nin toplamı en az kaçtır diye sorulmuştu. 23 artı 24'ten cevap 47'dir. Sıfırların zaten büyük mü yok. Cevabımız 47 olacaktı sevgili arkadaşlar. Ve dokuzuncu ve son sorumuz Burada arkadaşlarım bir dizgi hatamız olmuş Sizlerden özür dilerim, onu düzeltmek istiyorum Şuradaki Q var ya arkadaşlar Bu S olacak Tamam yani burası P veya Q Burada bir değişiklik yok İse burada da bir değişiklik yok R ve şurası Q değil S olacak arkadaşlar Ve bunun değil Tamam. Şimdi bu önermenin yanlış olduğu bilindiğine göre ABCD noktalarının yeri hangisidir diye sorulmuş bize Öncelikle sevgili arkadaşlar şuraya şöyle bir kartezyen koordinat sistemi çizelim. Bunu çizdikten sonra burada ne demiş bu önerme yanlışmış. E arada ise bağlacı var. Yanlışsa demek ki şu taraf sıfır bu taraf bir. Şurası sıfırsa bak değil demiş ya demek ki içerisi bir. İçerisi birse R'de S'de birdir. Bu da bir bu da bir. Ve şu kısım birmiş e bir şeyin değili birse kendisi sıfırdır. V'ya'nın sonucu sıfırsa bu da sıfırdır, bu da sıfırdır. Yani bu da sıfır, bu da sıfır. Pekala. Şimdi çözelim. Doğru olanlara bir bakalım. C noktası analitik düzlemin birinci bölgesindedir. E, C noktası demek ki burada olacak arkadaşlar. Birinci bölgede. Çünkü bu doğruydu. D noktası diğer noktalardan farklı bir bölgededir. Demek ki diğerlerini bulduktan sonra D noktasını da yerine yazacağız. Şimdi gelelim P'ye. A noktası analitik düzlemin birinci bölgesinde veya, veya ikinci bölgesindedir demiş. Şimdi... Bu ifade yanlışsa veya'nın sonucu yanlışsa demek ki birinci önerme de yanlış, ikinci önerme de yanlış. Demek ki A noktası analitik düzlemin birinci bölgesinde de değil, ikinci bölgesinde de değil. Demek ki A noktası burada değil. Ya burada ya burada. B noktası analitik düzlemin ikinci bölgesinde ise. A noktası 3. bölgesindir. Şimdi bu yanlışsa ise bağlacının sonucu bakın yanlış. Demek ki A noktası 3. bölgesinde demek yanlış. Bakın A noktası burada değildi. 3. E bölgesinde de yanlışmış. O zaman A noktası kesinlikle ama kesinlikle 4. bölgededir. Şu da doğru oluyor da bakın. 1 ise 0'dı ya. B noktası analitik üzerinin 2. bölgesindeymiş. Yani bu da doğru. E D de diğerlerinden farklı bir noktada ise D de kesinlikle buradadır. Demek ki cevabımız 1. bölgeden 4. bölgeye doğru C, B, D, A olacak cbda hangisinde verilmiş cbda ona bakalım cbda edirne seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım düzeltme için kusura bakmayın tekrardan ikinci baskıda hepsi düzeltildi arkadaşlarım evet gençler artık kümeler konusuna geçiş yapabiliriz yarınki videomuzda da kümeleri ele alacağız ve kümelerden sonra da fonksiyonlara geçiş yapacağız haftaya Sembolik mantık ve kümeler birbirinin tamamlayıcısı olan iki konu ve kümeler olmadan da fonksiyonlara geçiş yapamayız. Kümeleri tam anlamıyla kavrayamayan bir kişi fonksiyonları sevgili arkadaşlar anlasa da eksik anlar. Dolayısıyla kümelere çok kıymet vermemiz gerekiyor. Umarım bu konu anlatımından sonra da inşallah fonksiyonlara hazır hale geleceksin. Sizleri inanılmaz derecede çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmaya lütfen onu